Ak gençlik e-spor turnuvasının finalinde gençlerimizle birlikteydik. Salgın sebebiyle kısıtlamalar yaşadığımız bir dönemde FIFA 21, Pepsi ve Zula oyunlarında tam 26 gün boyunca e-spor heyecanını gençlerimizin evlerine taşıdık.